Ciao. Giti Maria danza Alıyor bu dünyada iyi ki çocukken ektim tohumlar dönmüş koca bir ağaca Saklandığın duygularınla yakalar hayat seni Yaka paça çıkarır salar gibiyken gözlerin anlama